Dedi Ali Yeter Sultan'ın türbesindeyiz. Burası Dedi Ali Yeter Sultan'ın namazgahı. Deniz'deki birçok türbede ya da ilçelerdeki birçok türbede türbenin girişinde veya hemen yan binasından namazgah yok. Burası 1886'da yeniden yapılmış. O sırada tekrar burası yeniden elden geçirilmiş. Namazgah olarak kullanılıyor. Kıble kısmı da bu tarafta mihrabımız. Burada gördüğünüz gibi çok az türbede rastlanılan kitabesi bulunmakta. Bu da tamir kitabesi. Bunu ben size çevireyim. Bu yüksek makam zamanını sürekli aydınlatan Mumidi. Postnişin Hüseyin Baba'nın tekkesinin mimarı Kambir Sami oldu. Bu yüce mezarın ebadını asil tarihini yazdı. Didi Yeter Ali Sultan'ın türbe şerifi 1886'da tamir oldu. Tekkeköy mevkiinde Didi Ali Yeter Sultan'ın türbesindeyiz. Deli dedi Ali Yeter Sultan hakkında bilinen sadece bir tane tarihi var. 11. yüzyıl. 11. yüzyılda yaşadığı rivayet ediliyor. Tam kesin bir tarih değil. Horasan'dan geldiği biliniyor. Horasan erlerinden olduğu ve Bektaşi olduğu biliniyor. Size günümüze kadar gelen bir rivayet var. Ondan bahsetmek istiyorum. Zaten bilinen tek bir rivayeti var bu. Horasan'da orada yazıldıktan sonra tabii ki zamanla buraya kadar gelmiş. Horasan'da orada yazıldıktan sonra annesine dediği şu. Anne ben orada yazıldım. Gidiyorum. Annesi çantaya hazırlarken erzağını yerleştirmiş ve dedeli yeter sultan cenge katılmış. Uzun yıllar boyunca cenk etmiş ve artık e, ordunun belli bir kademesine kadar yükselmiş. En son savaşında da zaten burada olmuş ve buraya da defnedilmiş. Ee, günlerden bir gün savaşırken e, ordu aç kalmış. Ve bir anda annesinin çantasına koyduğu erzak aklına gelmiş. Erzağı çıkarmış ve o erzakla tüm ordu doymuş. Bilinen tek rivayet bu. Bununla beraber ben birazcık türbeden bahsetmek istiyorum. Burası Gazak Kaptal Türbesi'ne göre biraz daha bakımlı. Son dönemde boyaları yapılmış ama duvarların nemden kaynaklı olarak boyaları dökülmüş. Burada diğer türbelere göre işlemeler var. İşlemeler 12 imamın adı ve ayetler ve dualar yazıyor burada. Bu işlemeler de Mazlum Baba Balım tarafından 1886 yılında yapılmış. Kitabede söylediğim gibi 1886 yılında yapılmış ve son konuma gelmiş. En son tabii ki boyama sırasında Gördüğünüz gibi üst taraftaki ve alttaki yuvarlağı Boyacı arkadaşımız tamamen dümdüz boyamış ve geçmiş Altında ne yazıyordu Kimse bilmiyor Daha önce Sarıgazık Aptal Türbesi'nde şeyden bahsetmiştim Metunların kabirlerinden Sarıgazık Aptal Türbesi daha önce tahtaymış Kabri Sonradan şey, Çimento yapıp Betona dönüştürmüşler ama Dedi Ali Yeter Sultan'ın kabrinden Göstereceğim size Burası tahta ve hala aynı şekilde korunuyor. Yedi Ali Yeter Sultan'ın türbesinin hemen önünde bir mezar var. Ondan bahsetmek istiyorum size. Bu mezar. Bu mezarın ne özelliği var? Bu mezar Deniz'in ilk milletvekili Hacı Mazlum Baba Balım'ın mezarı. Hacı Mazlum Baba Balım Macaristan'da tıp eğitimi almış. Tıp eğitimi tamamladıktan sonra Türkiye'ye geri dönmüş ve Deniz'de ye yerleşmiş. Kurtuluş Savaşı sırasında ilk mecliste Denizli'nin ilk milletvekili olarak görev yapmış. Atatürk'ün birebir görevlendirmesiyle Şeyh Said ayaklanmasını ve isyanını bastırmak için gitmiş. Hacı Hüseyin Mazlum Baba Balım'ın Denizli'ye bıraktığı eserlerden birisi de burası. Vefatından sonra tabii ki türbelerle ilgilenilmiş ama bu binanın tadilatı biraz zor olduğu için böyle terk edilmiş. Ve zamanla gün geçtikçe yıkamaya devam ediyor. Bu bina cami kısmı, ahırların olduğu bölüm. Tabii ki Mazlum Baba Balım rahmetli daha önce tıp eğitim ve doktora eğitimi aldığı için burada tıp görevlerini yapıyormuş. Bir oda kendisine aitmiş, diğer odalar hastalarına ve ilaçlarına aitmiş. Giriş görüldüğü gibi mezbelilik halinde. Bunlara da bir an önce el atılması gerekiyor. Buranın sahibiyim ve buralara bakan kişiyim daha doğrusu. Türbe darası sizsiniz türbeleri. Evet, türbeleri de evet biz bakıyoruz işte. E, bizim kontrolümüz altında. Kaç yıldır ilgileniyorsunuz? Ya, yaklaşık ve 40 45 yaşındayım. işte 40 yıldır buradayız yani. 40 yıldır türbelerle ilgileniyorsunuz. Peki türbeler bakım konusunda ya yani, özellikle inşaat konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz galiba. E, tabii ki yani şimdi e, türbeler şu anda Şehir yani de bakımsız, e, şu anda e, müze müdürlükleri falan müracaat ettik. E, yapılması için e, Ödehidara GİNS sekretesi'nin Adem Oklu e, söz vermişti bu yıl yapılacağı dair. İnşallah e, sözlerini yerine getirirler, yaparlar. İnşallah. Şey e, soralım, Dedi Ali Yeter Sultan hakkında bilginiz, ne biliyorsanız onları bir alalım sizden. Kayıtlara geçsin Dediği Yeter Sultan işte 180 yılında e, Haçlı Seferleri sırasında şehit düştükleri söyleniyor. Kendisi e, topçuymuş yani top mermileri falan vardı işte türbe mezarların içerisinde. Bunları daha sonra kayboldu gitti, çalındığı bir şeyler oldu. Yani öyle bir tarih şeyleri yok oldu gitti yani. Hepsi teker teker, teker gitti. Teker teker mahvoldu gitti. Peki rivayetleri hakkında bilginiz var mı? Yaşanmış Kerem. Ama işte onun e, bir dediği baba diyorlar Aslında bir e, bu kaza kaptaldan önce öldüğü söyleniyor e, kaza Kaptalın e, rüyasına giriyor diyor ki işte sen diyor daha önce ölmüş ya kaza kaptal sen işte bir ay sonra plan yerde şehit düşeceksin arkadaşlarınla vedalaş helalleş işte rüyasında gözüküyor daha sonra e, e, kaza Kaptalsı şey yapıyor arkadaşlarıyla vedalaşıyor işte diyor ben plan yerde Karataş'ın plan yerinde şehit düşmüşüm işte dedi yeter sultan söyledi diye ya yani deme falan demişler arkadaşları inanma falan diye dediği gibi yani orada şehit düşüyor arkadaşları işte dediği yeter sultan işte demişti diye böyle isme kalıyor yani isme kalıyor hı hı. peki hacım baba balım akrabanız evet e, denizlin ilk milleti dedemizin Babası yani daha sonra kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk milletvekili, kendisi aşağı yukarı 14 sene Macaristan'da okumuş, doktora eğitimi almış ve işte işte böyle bir şey yani. Peki buradaki yıkılmak, yıkılmak üzere olan yapıdan bahsedelim biraz. Bana yıkılmak üzere işte tarihi eserler bir bir yok oluyor yani. Bugün Tekeköy'de Bostancı Baba, daha sonra da Çukurköy'de. İstim Sultan. Oradan da Karataş'a geldik. Dedi Ali Yeter Sultan ve Sarı Gazak Aptal Türbelerini dualarımızla buluşturduk. Öğrenlerin izinde bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefere görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.